Bugün 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün, kız çocuklarını okutmayan babalar da kadınlar çiçektir diyecek. Eşine şiddet uygulayan erkekler de kadına yönelik şiddete dur diyecek. Sırf kadın diye yaptığı işe düşük maaş veren işverenler de kadınlar için adalet isteyecek. Hiçbir kadın sorununda bir araya gelemeyen siyasi partiler tek sesli mesajlar verecek. Ve bizler... Verilen mesajların samimiyetini sözlerin gücünde değil, Okur yazar kadın oranında, şiddet gören kadın sayısında, eşit işe, eşit ücret talep eden emekçi kadınlarda, meclisten geçen yasalarımızda arayacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti için sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadınları görünür kılacağız. Müzik